herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu voxin TTS dünkü videomda voxin TTS'nin artık yeni Android sürümünde çalışmadığını bu yüzden onu sadeleştirdiğimi yeniden ürettiğimi ancak modifiye etmediğimi daha sonra bu Vox'un TTS ile alakalı e, video çekeceğimi söylemiştim. İşte sözü geçen, bahsi geçen o video, bu video. Bu videonun açıklama kısmında e, Vox'un TTS'nin dosya.türkiye Cumhuriyeti e, web sitesi var. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca bu videonun sağ üst köşesinde benim çektiğim başka videoların önerilerini gösteren kartlar var. O kartlara tıklayarak veya açıklamalar bölümüne girip en alttaki e, İlker Ay Yıldızoğlu isimli içerik üreticinin diğer videoları başlığı altındaki ürettiğim diğer içeriklere de bakabilirsiniz. Oradan ulaşmak zor geliyorsa, dediğim gibi ekranın sağ üst köşesinde kartlar geçiyor. Kartlara da bakabilirsiniz. Şimdi Voxin TTS'nin kurulumunu yapalım ve ayarlarına girelim. Zarchiver Pro sayfa ayırıcı içinde. Zarchiver Pro etkinleştir. Alarm ana sayfa. Alarm Voksin metin okuma motoru var. 9218 mB. Voksin metin okunan motoru var. Görüntüle. Not, görüntüle. Kızarcı Giver Pro. metin motoru. Rojalizer bir. Voksin TTS 1,0 0. mB. Voksin TTS 1,0 apk. Voksin TTS 1,0 sıfır. Yükle. İlerleme durumu. Dosya açılıyor. Logsintetese 10-0100'de. Zarcı Hiverko. Logsintetese 10-0175 MBFA Aray 134 2015 1225 Listede. Paket yükleyici. Logsintetese beğeni. Dupluz. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Liste dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bugün basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Mümkün olduğunca sade tutmaya çalıştım programı mümkün olduğunca modifikasyonsuz yapmaya çalıştım herhangi bir modifikasyon yapmadım yine sorun çıkmasın diye aslında uygulamanın kendisinde problem yok ama e, maalesef Android 11'in sonraki güncellemelerinde Çalışmıyor artık modifikasyonun sürüm. O yüzden modifikasyonun sürümü sildim. Artık yok. Yükleyiyorum Yükle diyorum. ve programı Paketini yüklüyorum. Eskiden yüklemesi çok uzun sürerdi. Uygulama yüklendi. Çok uzun derken, yani. En az bir dakika falan sürerdi içindeki modifikasyonlara bağlı olarak. Şu an içinde herhangi bir modifikasyon olmadığı için yükleme hemen tamamlandı. Bitti diyorum. Bir de bunun ses veri klasörü var. Onu da telefonun dahili depolama alanına kopyalayalım. Düğme Boca bir 1 isimli bir klasör var. Bu klasörü e, bir Bu klasörü e, sol tarafındaki e, ikona basarak seçtim. Şimdi ekranın sağ alt köşesindeki etiketsiz düğmeye basıyorum. Ve klasör çıkartılacak. Düzenleme durumu çıkartılıyor. Voxin metin okuma motoru sıfır yüzde çıkartılıyor. Voxin metin okuma motoru rojalyzer bir voxinda tere tespit komponent seyantehejem brie seksen bir dat etkinleştirmek için iki on euro ana ekranı. Kızar cihiller Evet şimdi Voxin TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak. Seçmeye gidiyoruz. Talkback menüsü. Ekranın başından başlayarak oku. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma ayarları. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Tercih edilen motor. Enmur TTS. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi. Seçili değil. Loxin TTS beğeni da 7.7. Listede 7 öğe etkinleştirmek için iki kez dokunun dikkat bu konuşma sentezi motoru şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir log sintetese beğeni da motorundan gelmektedir bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? liste dışında evet şu an etkinleştiriyorum İptal, tamam düğme İzin denetleyici. Logsintetese beğeni daplus uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Logsintetese beğeni daplus uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Logsintetese beğeni daplus uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Bir öğleden bir tanesi gösteriliyor. Dosyalar ve medya. Cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişme, listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Anahtar açıp, iptal, devam. Tercih edilen motor, radyo düğmesi, seçili değil. Nopsin TTS veya 77 listede 7 öğe. Dikkat, tamam. Nopsin TTS bayne ve kullanılıyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma. Nopsin TTS bayne ve de bu uygulama Android'in daha eski bir sürümü için oluşturuldu ve düzgün çalışmayabilir. Güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştirici ile iletişime geçin. Liste dışında. Oxinti Tse Bayne VD Aplas. Evet. Uygulama şu anda çalıştı. Tamam. Tamam, tamam diyoruz. Bütün okuma. Tercih edilen motor Oxinti Tse Bayne VD Aplas 16 liste 6, 6 öğret. Uzun uzun metin okuturmayacağım bildiğimiz yelda ve cem sesleri zaten. Çal. Bu bir demo. Türkçe konuşma sentezinin kısa bir örneğidir. Bu bir demo. Evet metin okuma örneğini dinledik tercih edilen motor Voxin TTS Binevde Abbas şimdi ayarlarına bakalım Hayır, etkinleştirmek için iki kez dokunun Vokalizer metin okuma motoru tercihleri varsayılan ses yüksekliğini ayarlayın 79 listede etkinleştirmek için iki kez dokunun ee, bu Voxin TTS'nin ayarlarına girince Vokalizer metin okuma tercihleri diyor hani ne oluyor bu, hani Vox'un TTS'iydi, niye vokalizer diyor, yanlış bir şey mi yaptım acaba diye düşünmeyin. Bir yanlışlık yok. Aslında içinde Yelda ve Cem seslerini barındırdığı için, özünde vokalizer TTS sesleri olarak düşünebiliriz bunu. Konu varsayılan ses yüksekliğini ayarlayayım, 79. Etkinleştirmek için iki kez dokuyunu. Konuşma hızı tercihi 99,0 yüzde. Ses konu seviyesi 99,0 yüzde. Oksimite testi için ses veri konumu storage Emulator eğit çizgi 0 eğit çizgi mojalizer 1. Etkinleştirmek için iki kez dokunum. Evet. Konuşma günlüğü açılsın mı? Hayır. Konuşma günlüğünü kapalı tut. Onay kutusu işaretli değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunum konuşma günlüğü bu açsak da olur açmasak da olur boş bir seçenek 8 sekizliden konuşma günlüğü açılsın mı evet konuşma günlüğü etkinleştirilsin onay kutusu işaretli. oksinti test için dil ve ses profilleri header devre dışı evet sekizliden iki sekiz arasındakiler gösteriliyor Voxin TTS için dil ve ses profilleri. Türkçe Cemenov, Türkçe Cemelov Etkinleştirmek için iki kez okuyun. Arkadaşlar bu uygulama kompakt sesleri çalıştırmıyor. Zaten ben bunu tasarlarken sadece yüksek kaliteli sesleri çalıştıracak şekilde tasarladım. Kompakt sesleri çalıştırmasına gerek yok çünkü zaten elimizde kompakt sesleri çalıştıran ses motorları var. Ha, bunu niye yaptın diyecek olursanız ee, bu ee, eski vocalizer sürümleri neredeyse Vojelizer TTS uygulamasının yani Play Store'daki Vojelizer TTS uygulamasının ee, ilk sürümlerinden birincisiydi bu. Pardon birincisi diyorum. İlk sürümlerinden ikincisiydi. Ee, şu anda o uygulamadan yani Vajenizar TTS 1.2 olması lazım o uygulamadan e, alınmış sesleri çalıştırıyor şu an bu ses tercihini bu dil için istediğiniz sentezleyiciyi için gemenom22 işaretli listede seçmek için iki kez okuyalım. Ses tercihi bu dil için tercih ettiğiniz sentezleyiciyi seçin. Ses tercihi bu dil için istediğiniz sentezleyiciyi seçin. Cem Ennoğun 22 Eee burada Cem var Yelda var. Yeldağın 22 Hoca Güzel metin okuma motoru tercih verin. Türkçe Yeldağın 22 Türkçe, Cemen, bir de bunun ayarlarını Yelda sentezleyicisine okutalım. Gerçi aynı olacak ama olsun bir şey olmaz. Okutalım. Varsayılan ses yüksekliğini ayarlayın 79. Etkinleştirme için iki kez dokunun. Varsayılan ses yüksekliğini ayarlayın. Konuşma hızı tercihi 99.000. Konuşma hızı tercihi için iki kez okunun. Tonu 99 ses tonu seviyesi doksan dokuz ses tonu seviyesi iki kez dokunun boxing tts için ses veri konumu story cemulatade ilk çizgi 0'e ilk çizgi bocalize bir etkinleştirmek için iki kez dokunun boxing tts için ses veri dosyaları ses veri klasörü mü dedi dosyaları mı dedi bakayım boxing tts için ses veri konumu Konumu demiş, klasörü de dememiş, dosyaları da dememiş. Konumu olarak etkile, etiketlemişim ben onu. Vox'un TTS için ses veri konumu. Konuşma günlüğü açılsın mı? Evet, konuşma günlüğü etkinleştirilsin. Ona aykutusu işaretlenir. Konuşma günlüğü açılsın mı? Evet, konuşma günlüğü etkinleştirilsin. Veya işaretini kaldırdığımızda işareti değil. 8.1'den 1.7 arasındakiler gösteriliyor. Hayır, konuşma günlüğünü kapalı tutun. oluyor. Voxin TTS için dil ve ses profilleri ya da devre dışı. Voxin TTS için dil ve ses profilleri bu kadar. 8.2'den 2.8 arasındakiler gösteriliyor. Aşağıdaki menülerden de sentezleyici seçimini yapıyoruz. Türkçe Cemen Oğur, 22 Türkçe Tur Yeldağın 22 Ses model Bu için istediğiniz sentezleyiciyi seçin Cemen Oğur, 22 Listede Seçmek için iki kez dokunun Yeldağın Oğuz 22 İşaretli İptal Düğme 14 13 Apo ve Soft Ekran Kaydedici adı, 14 Ses tercihi bu dil için istediğiniz sentezleyicili seçin. İptal, bocalizer, metin okuma. etkinleşti. One ekranı, metinden sese kapatıldı. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.